Evet arkadaşlar 24 Ocak 2019 Perşembe'nin videosuna formülüne hoş geldiniz. E, bu formülümüz kontu garanti %100 3 maçı 18 kuponda bir kuponda tutacak. Bunu size veriyoruz arkadaşlar. Şimdi e, ispatını yapalım. Hemen bakın burada 21 Ocak 2019 Pazartesi günü oynadığımız ve e, gösterdiğimiz videosunu anlattığımız bizi takip edenler. Birler arkadaşlar. E, çünkü bazı inanmayanlar da var. Bakın 3 tane maç seçmişiz. 525, 523, 155. Soldan sağa. 1. kupon, 2. kupon diye yazıyor. 3. kuponda 1, 525, 1, 523, 2, 155, 6. 3'ü tutmuş arkadaşlar. Yani yaklaşık 10 ganyan cebinizde. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi devam edelim. Şimdi arkadaşlar burada 18 kupon oynuyoruz. Biz size burada 3 maçı konti garanti zaten veriyoruz. Sizin yapacağınız bunun aynısını oynamak ve arkadaşlar 2 tane maç eklemek 3 tane biz de veriyoruz 2 de siz eklediniz 5 3 maçı zaten konti garanti alıyorsunuz arkadaşlar yani 5 maçta 2 maç bekliyorsunuz önemli olan ilk önce verdiğiniz parayı almak üstüne para kazanmak 10 e, kere ver bir kere al o zaman zarardasınız önemli olan sürekli almak azalmak verdiğiniz parayı kurtarıp üstüne parayı sürekli almak yani zarara girmemek şimdi bakın 24 Ocak Perşembe'nin e, formülü arkadaşlar 492, 500 ve 499 kodlu maçları seçtik. Şimdi 492'ye 1 0 2 3 ihtimalle oynayacağız. E 3'ünden biri zaten tutacak. 500. maça 0 1 gol, 2 3 gol, 4 artı gol. Bunun da %90 tutma ihtimali var arkadaşlar. 499 600 zaten eee Kondukan tutuyor. Başka seçenek yok. Dediğim gibi ilk 9 kupon anlatıyorum şimdi size peşinde ikinci 9 kupon gelecek 18 kuponda 3 maç garanti yani yaklaşık 10 Ganyan cebinizde arkadaşlar siz buraya 2 tane maç eklediniz ee, ne oldu 10 Ganyan cebinizde 2 maç eklediniz 3 Ganyan mesela ne etti? Ee, 3 Ganyen 10 da burada vardı zaten. 30. 3 bisli yapsanız 54 lira yapar 18 kupon. Alacağınız para 90-100 lirasında. Para en düşük ihtimalle. Tabi yazacağınız maçların Ganyen yüksek olup da tutarsa daha da fazla alırsınız arkadaşlar. Şimdi formülümüze geçelim. Bakın 492 birinci satıra bakın yukarı arkadaşlar. 492 3 ihtimal girdik ya. Önce 1. 1-1. Bakın 492-1, 492-1, 492-1 yazdık. Birinci satıra bakın yukarıya. Devamında ikinci itibar 0 dedik ya. 492 0 492 0 492 0 Aşağı birinci satır devamına. 492 2 2 2 yan yana yazdık. Şimdi 500'e geldik arkadaşlar. 500 numaralı maç bu. Real Martin maçı olması lazım. 500 arkadaşlar. Bakın 0 1 gol 2 3 gol 4 artı gol. Yani 3 tane seçeneğimizi seçtik. 3'ün ikili kombinasyonunu yapıyoruz. iki satırda. 500 0, gol, 500-2-3 gol, 500-4-6 gol. İkinci satıra bakın. Devamında 500-01 gol, 500-2-3 gol, 500-4-6 gol. Altına ikinci satıra bakın. 500 0, gol, 500-2-3 gol, 500-4-6 gol. Üçüncü satıra bakın yukarı. 499'a alt ve üst dedik. Burada ilk 9 kupanı komple alt geçik. Bakın. 499'a bakın yani komple alt. Birinci kupon, ikinci kupon yukarıdan aşağıya, üçüncü kupon 4K, 5K diye yazıyor. Yani 9 kupon var arkadaşlar burada. Bakın yazdım zaten birinci kupon diye başlıyor. 2, 3, 4, 5, 9 diye gidiyor. Bu ilk 9 kuponumuz. Şimdi ikinci 9 kupona geçiyoruz arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin bu arada. Abone olmayı da unutmayın. Şimdi bu ikinci 9 kuponumuz. Maçlarımız aynı. 492, 590, 499. Şimdi ilk iki satırımız biraz önce oynadığımızın aynısını aynen buraya yazıyoruz arkadaşlar. Bakın 492 1 1 1 yukarıya bakın birinci satıra 492 0 0 0 yan yana birinci satır devamını altta 492 2 2 2 yazdık. İkinci satıra geldik yukarı 500 0 1 gol 500 2 3 gol 500 4 6 gol aynısını birer kere daha yazdık bakın yanına 0 1 gol 2 3 gol 4 6 gol. İkinci satıra bakın aşağı. Yine 500, 500 kodlu numaralı maç. 0-1-2-3-4-6-Gol. Yani ilk iki satır. Birinci dokuz kuponlar aynı. Şimdi 499'a geldim. Üçüncü satıra bakın arkadaşlar. Komple üst. Dokuz kupona birden üst yazdım. Yine yukarıdan aşağı. Birinci kupon, ikinci kupon. Toplam dokuz kupon. Buna da komple hepsine üst yazdım. Şimdi burada 18 kupon var ya arkadaşlar. Bunu aynen oynayın bir kere. Bunu oynadıktan sonra. iki tane maç seçin. iki tane maçı bunun altlarına komple Banko 18 kupona da seçtiğiniz takip ettiğiniz veya istediğiniz maçı yazın. Ganyanı düşük olsa bile en az verdiğiniz parayı alırsınız. Üstüne para da kazanırsınız. Ama Ganyanı yüksek olursa 3 e, katı veya ilk yer ikinci yazarsanız daha da fazla alma şansınız var. Bu az kazan öz kazan konti garanti formülümüz. Bugünle ilgili birinci formülümüz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi devamında bir tane daha formül var. Şimdi ona geçelim.